Yay Burcu ekran başına Mayıs 2023 Yay Burcu yorumuyla karşınızdayız. Evet değerli yaylar ve yükselen burcu yay olanlar aslında burç yorumları yükselene göre yapılıyor. Biz öyle yapıyoruz ve bu, bu videoda ele almak istediğimiz yükselen yayların Mayıs ayındaki durumları değerli arkadaşlar. Evet, yaylara baktığımız zaman burası da neresi diyeceksiniz hocam? Burası bizim web sitemiz. Burası astroarif.com ee, ve yine kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederiz ve beğen butonuna bastığınız için. Evet, sadede gelelim. Böyle yayları çok da bekletmeye gelmez. Değil mi yaylar? Evet. Yay burçları Mayıs ayına Akrep burcundaki ay tutulmasıyla giriş yapıyorsunuz ki bu da sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu tutulma bu zamana kadar bilinçaltınızda olup sizi yoran düşüncelerin veya sağlık problemlerinin artık bir sonuca ulaşacağını gösteriyor. İnsanın bir bireysel bilinçaltı var bir de evrenin bilinçaltı var ve işte o evrensel bilinçaltı kollektifle temasa geçme noktasında bazı evrensel göstergeleri okuyabilmenize de vesile olacak. Arka planda kalmış konular, düşmanlar yani gizli düşmanlar ve gizli saklı mevzular varsa bunlarla alakalı bazı şeyler gün yüzüne çıkabilir. Fiziksel ya da ruhsal bir sağlık durumu hakkında net bir sonuç ortaya koyulabilir. Bu konuların etkilerini 6 ay boyunca gözlemleyebilirsiniz. 8 Mayıs'a kadar 7. evinizdeki Venüs, 4. evinizdeki Neptün'den kara açı alarak ilerlemesine devam edecek değerli arkadaşlar. Şimdi ne olacak hocam o zaman 8 Mayıs'a kadar bakın Mayıs'ın 8'i bu önemli. Yani 7. eviniz ne demek? Evlilikle alakalı konular. Venüs nerede? 4. evinizdeki Neptünden. İşte burası önem arz ediyor. Niye? Çünkü burada evlilik konularında bir kandırılma ya da aileçi konularında bir durumlar olabilir. Bakalım neler olabilir. Bu tarihe kadar ailenizin, anne babanızın sizi Eş, evlilik, hayat arkadaşınızla ilgili konularda kandırılmalarına, aldatmalarına karşı uyanık olmalısınız. Yani şu demek oluyor. Bazen ebeveynlerden fikir almak bizi yanlış yönlendirebilir. Yani diyebilir ki bu silahına uygun değil ama o onun bakış açısı. Aslında o kişi sana uygun da olabilir. Ya da bu durum tam tersi de olabilir. Senin için uygun olduğunu düşünürsün. Partnerin seni kandırıyordur ama aile burada seni daha güzel bir uyarıda bulunuyor da olabilir. Aynı şekilde eşinizin aile eşiniz de aileniz hakkında sizi dolduruşa getirip yanıltmasına izin vermemelisiniz değerli arkadaşlar. 8 Mayıs'a kadar olan bu sürecin ilişkiler, sevgi ya da aile ile alakalı yaşadığınız ev yuva, emlak konularında da birtakım kandırılma, dolandırılma etkilerine açık. Dolayısıyla da ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ev, aile konularında ya da ev alıp satacaksanız ne demişler? Kazığını ya yani eşeğini sağlam kazağa bağla. Ondan sonra tevekkül et demişler. Değil mi? İşte sen de eşeğini sağlam kazağa bağlamalısın. Yoksa işte bu alım satım işlemlerinde yani işlem alım satım demeyelim ama ev ev almayla daha çok bu konuyla bu konular daha çok etkili. Yine ev tamirat tadilat konuları olabilir. Ev dekorasyonu olabilir. Yani aldığınız fiyatları böyle iyi gözden geçirmeniz sizin için yet yeterli olur diye düşünüyorum. 8 Mayıs'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor ve 8. evinize geçiş yapacak. Yaklaşık bir aylık bu süreçte başkalarından tahsil edeceğiniz paralar, ortak gelirler, kazançlar alanında şanslı bir dönem olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? Sizin eşinizden gelen bir paranız vardır, geliriniz vardır. Bunlarla alakalı gelişimler ve değişimler olacaktır. Yine başka bir e, tabirle ya da başka bir yönden olaya bakacak olursak şöyle bir şey de olabilir. E, kredi çekeceksinizdir ve kredi çekme düşünceniz vardır ama bir türlü çekemiyorsunuzdur. İşte bu dönemde arkadaşlar bu kredi size geliyor. Yine eşinizin ekonomik durumunda olumlu gelişmeler de gözlemlenebilir. Miras beklentisinde iseniz yine olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yine ortaklı işlere girişmek için bu dönem avantajlı olabilir. Ameliyat gibi konularınız varsa özellikle genital bölge, yumurtalıklar, böbreklerle ilgili operasyonlara... Ve cinsel konularla alakalı da bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve operasyonlar da yine başarı sağlanabilir. Yine 8. evdeki bir venüs sizi cinsel anlamda libido'nuzu da yükseltecektir. Dolayısıyla da çok güzel bir zaman dilimi olabilir yükselen yaylar için. 9 Mayıs'a geldiğimizde 6. evinizde güneş Uranüs kavuşumu oluyor ki bu da işsiz yükselen yaylar için çok güzel fırsatlar doğurabileceği gibi çok güzel işi gücü olan yaylarda işsiz kalabilir. Bu artı eksi 3 gün özellikle sağlık konusunda ani durumlarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Bu yüzden tetiklenebileceğini düşündüğünüz sağlık problemleriniz varsa ihmal etmeyin. Ayrıca iş çalışma ortamlarınızda da günlük işlerinizde de ani beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazılarımız evcil hayvanlarımız var malum. Ben de yok ama ben de düşünüyorum bir evcil hayvan almayı. Ama evcilleşirme onu da bilmiyorum. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığıyla ilgili kontrolleri de yaptırmayı unutmayın. Çünkü onlar da bir can, onlara da bir bakmanız lazım değerli arkadaşlar. Ki bir hayvana baktığınız zaman bence onun sorumluluğunu alıyorsunuz ve bu çok önemli bir durum. Sadece işte hayvanı almakla da olmuyor biliyorsunuz. Şimdi devam ettiğimizde 17 Mayıs'a geliyoruz ve 17 Mayıs'ta güzel haberler var gibi. Nedir hocam o haberler diyeceksin? Jüpiter Boğa burcuna geçiyor 6. evine ve 6. evine Jüpiter Boğa burcuna geçtiğinde bu da yaklaşık bir yıl boyunca iş alanlarınızda birçok fırsatı beraberine getiriyor. Y ve bunlar güzel fırsatlar ve bunlar güzel paralar arkadaşlar. Tamam mı? Günlük yapmış olduğunuz işlerde çok başarılı yerlere gelebilirsiniz ve hatta adınızda da duyurabilirsiniz ve hatta en önemlisi de burada nakit paracıklar kazanabilirsiniz. Yabancılarla işler yapabilirsiniz. İş gelirleriniz fazlaysa artış gösterebilir. Yani terfi edersin maaşına zam yapılır mesela. Böyle de düşünebilirsin. 19 Mayıs'ta bu ev alanında meydana gelecek Boğa Burcu Yeni Ayı var ve aynı gün Merkür Boğa geri hareketini bitirmiş oluyor. Dolayısıyla senin işindeki bu parayla alakalı e, durum ne oluyor? Çözülüyor. Yani bir beklentim var. İşte fiyatın artması beklentim var. İşte maaşın artması beklentim var. Daha fazla para kazanma beklentim var. Ve bununla alakalı bir sislilik, bir neticesizlik var. İşte o neticesizliğin çözüleceği tarih ortalama 20 Mayıs'tan sonraki tarih oluyor. Zaten seçimler de bittikten sonra işverenler de büyük bir ihtimalle bu konularda artık daha net bir aksiyon alma noktasına doğru gidebilirler. Ve yeni ay ile birlikte bu durum hareket kazanmaya başlıyor. 21 Mayıs'a geldiğimizde sevgili yaylar güneş ikizler burcuna geçiyor ve 7. evinize geçiyor. 1 ay boyunca odak noktanız, noktanız ne olacak? Evlilik ilişkileriniz olabilir ya da ortaklıklarınız olabilir. Başkaları ile birlikte hareket ederek yaptığınız ortaklı işler ön plana çıkabilir. Fakat Güneş Mayıs sonuna kadar 4. evinizdeki Satürn'den kare alarak ilerleyeceği için aile, yuva, anne baba, yaşam alanınız, eviniz, işiniz eşiniz ve evlilik ortaklık konularında kısıtlayıcı, zorlayıcı etkilerle, etkilerle karşılaşabilirsiniz. Yani işinizle ilgili bir konuda mesela işte eşiniz sizi kısıtlayabilir ya da işte şunlara şunlara dikkat et diyebilir ve sizde özgürlüğünüzün kısıtlandığını fark ettiğinizde bir sigorta şeklinde kafanızda bazı şeyler atabilir. Ve 21 Mayıs artı eksi üç gün bu civarlarda etkiler yoğun olarak gözlemleyebilirsiniz yani. Ve... 21 Mayıs'ta sadece bu da olmuyor. 21 Mayıs'ta başka ne oluyor? Mars Aslan burcuna geçiyor ve orada ilerlemeye devam ediyor 9. evinize. Bu da ne yapacaktır? Bazı hukuksal süreçlerde mücadele ve hırs verebileceğiniz anlamına gelebilir. İşte seni dava ederim, seni mahkemeye veririm filan gibi konularla siz agresyonlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı işleri, pasaport ya da yabancılarla olan bağlantılarınızda bazı problemler çıkabilir. Burada hırslanmak yerine sakin olmayı seçebilirsiniz ve işleriniz daha yolunda gittiğini bu şekilde görebilirsiniz. Ve sakin olun. Ne demişler? Hani bir tane şarkı vardı eskiler bilir. Şişt, şişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol diyor. Değil mi? İşte bu sakin olma faslı böyle bir durum size çok yarayacak. Yine aldığınız eğitim yüksek öğreniminizde fazla çaba gerektirici konularla karşılaşabilirsiniz ve bu artık sizi de yorabilir ama o aldığınız eğitimleri daha iyi alabilmek için daha da hırslanabilirsiniz. Özellikle 21, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde sert açılara sahip Mars Aslan Plutokova karşılığını Jüpiter Boğa burcundan bir tekare oluşturacak. Bu da sizin için 6. ev yani bedensel sağlık, günlük çalışma düzeniniz, iş ortamınız, yanınızda çalışan yardımcılarınız gibi kişilerle bir takım zorlanmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Evcil hayvanlarınızla olan sağlık, onların sağlık durumlarına da bu tarihlerde dikkat etmeniz sizin için çok hayırlı olacaktır. Evet sevgili yaylar, bugün... Ee, yükselen yaylara bir bakış attık. Mayıs ayında nelerle karşılaşabilir diye ve gerçekten ee, bir manada güzel şeyler olduğu gibi dikkat edilmesi gereken konularda sizlerle birlikte geliyor. Ee, herkes sadece bir tutulmalara kilitlenmiş durumda ama aslında bir ay boyunca olacak şeyler çok daha önemli konuları beraberinde getiriyor değerli arkadaşlar. Evet astroarif.com bizim web sitemiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ve beğen butonuna bastığınız için ayrıca teşekkürler. Bile, biliyorsunuz ki astroloji danışmanlığı almak isterseniz şu anda görmüş olduğunuz telefon numarasından WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. 543 20 90 444 Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.